Ey Rabbımlarımın Şeytanıracım, biz Rabbimden rahmet alırız Benim amacım herhangi bir yönetimde bir mevkii almak vesaireya değildir benim amacım diyelim ki yurdumuzda düşman geliyor Ne ne yaparsınız ne yaparsınız düşman geliyor diye seslenirsiniz değil mi ben de size sesleniyorum düşman geliyor Aslan da düşman değil. Gelen aklınızı başınıza alın. Yoksa her şeyiniz gidilebilir, gidebilir demek isteyen bir büyük var. Allah. 2022 yılındayız. Bundan önceki filmde de anlattığım gibi 2023 bizim sonumuz olacak. 2023. Neden 2023? Çünkü bizim taptıklarımızla geçmişte taptığı tapılanan ülkeyi bulursak geçmişteki ülkenin başına gelenler bizim başımıza gelebilecek diye bir varsayım teori attım. Bu varsayım ve teoriyi benden daha fazla inanmayın. Nereden çıkıyor bu teori? Ayette diyor ki bir milletin düşüncelerini değiştirmedikçe Allah o milletin kaderini değiştirmez. O milletin düşüncelerini taptıkları putlar meydana getirin. Bir ülkenin taptığı putları büyükten küçüğe sıralarsak hangi ülke bizim taptığımız putlarla aynı putlara tapıyorsa onun başımından gelenler bizim de başımıza gelecek denebilir. Peki bizim ülke bizim başımıza gelenler hangi ülkenin başına gelmiş? Hangi ülkenin başına gelenler bizim başımıza gelecek? Bakacak olursak Babilerin taptığının aynısına bizim taptığımız anlaşılıyor. Babil'in taptıklarına biz de tapıyoruz. Zannedildiği gibi en büyük put Atatürk değildir. En büyük put barış ve güvenlik ilahı. Daha sonra milli ilah. Ondan sonra daha küçüklere kadar büyücülük kedi, köpek, balina gibi daha önceki bir filmde bunlar vardı. Son ikazlarım olduğu için e, bir arkadaşın filminden söylemek gereğini duydum. Sorumuz geliyor. 2023 bu tahmine göre. O zaman ne yapmamız lazım? Ya düşünceleri değiştirmek lazım ya da buna çare olarak hiç düşünce tirmesek bile önlemini almamız lazım. Bizim başımıza gelen, Babil'in başımıza gelenler bizim başımıza gelecek diyerekten Babil'in başına gelenler Persler doğudan saldırdığı için Persler, de işte ihanetle yıkıldığı için ve Babil Babil'i Persler doğudan yıkarken İçten ihanet yapılıyor ve daha sonra işten ayaklanmalarla Persleri çıkarıyorlar ama yönetim tarzı aynısı devam ediyor. Birincisi ben Perslerin yani İranların yönetimini ben beğenemem. Beğenmediğim halde ne diyorum varsayım olarak bizi Persler, Babililer yok edecek diyorum. Bunlardan korunmak için iki yol var. Ya milletçe düşüncelerimizi değiştireceğiz. İslamiyet'e döneceğiz. Ya da İslamiyet'e dönmeyeceksek askeriye ve devlet kafa kafaya verecek toprakla, toprağa silah satılacak. Neden? Eğer ülke giderse savunacak silahımız olmazsa neyle mücadele edeceksin? Ben sizin düşmanınız olsam böyle konuşur muyum? Yıkılacaksınız, toz tüf, toz duman olacaksınız. Allah'ın ordularının sayısını ve miktarını bilmek sizin ya da benim hateme düşmüş, düşmüş düşmez. Bir başkasıyla da Allah hücmini, gazabını verir. Bu sefer eğer Teorim doğruysa bizim milletimizin başına bela olarak İran yetecektir. İran geldiği zaman biz şöyleyiz böyleyiz demekle olmuyor. Göreceğiz. Ben İran taraftarı değilim. Ama saldırı yapıldığı zaman o partilerin nerelere kaçacağını tahmin ederim. Onun vatanseverliğini, milliyetseverliğini göreceğiz. O halde yapılacak iş şu. Ya millet fikirlerini değiştirecek. Mümkün değil bu, bu saatten sonra değiştirmek. <gülüyor>